Evet. Hayatımız Arapça. YouTube kanalında başlattığımız Arapça öğretim etkinliği çerçevesinde bundan sonra ki günlerde Arapça kitap okumalarını da birlikte gerçekleştirme karar aldık. Bu etkinlikte hem İslam hayatı, İslami hayatla ilgili Arap kültüründe yazılmış kitaplara imkan nismitini tanıyacağız. Hem de İslam'la ilgili kültürümüzü, bilgimizi, şuurumuzu, bilincimizi inşallah artıracağız. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte Namaz, inananlar üzerine farz kılınmış bir ibadettir. Es-salâtü namaz, Es-salatu namaz mi'aracun miraçtır. Yevmiyyun günlük miraçtır. İlallâhi Allah'a yapılan günlük bir miraçtır. Yani müminin miracı namazıdır. Günlük miraç. Es-salatu namaz mi'aracun miraçtır. Yevmiyyun günlük bir miraç. İlallâhi Allah'a ve bihe ve o namazda ya'buru çıkar geçer el mu'minu hududet dünya dünya sınırları geçer Namazla insan dünyaya aşar ve ya'rucu ve tırmanır fi zilali rahmetille Allah'ın rahmetinin gölgesinde yükselir ile haythu o yere yes Teşrifü'l-ecvâ, ilahiyeti el el-al-ulmiyeti, yüce, ilahi bölgelere, mantıkalara ne yapar? Müşerref olur, tanıklık eder. Ve yakûnû ve olur, akrabu, en yakın olur, ma yakûnû olduğu şekilde ila Rabbi. Rabbine de en yakın olabilecek en yakın noktaya gelir. Yani ve yakun olur ekrab ef'al ve alvezinde, me yakun ile Rabbihi Rabbine olabilecek en yakın noktada olur. Kale Teala Yüce Allah buyurdu Kale dedi Teala Cenab-ı Allah ves'cudu vektarib Vesçud Vaktari Vesçud Vaktari Tecde et, yaklaş Tecde et, nedir? Yaklaş diyor Evet Tecde et, yaklaş Vesçud Vaktari Ve kâdâ sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Ve resul Elçîm Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın s selam'ın üzerine olsun Yakul diyor ki Beynirreculi vel küfri küfürle kişi arasında terkussara kişiyle küfür arasındaki belirti nedir? diyor namazın terkidir. Namaz bu terk edenin küfre düşme ihtimali söz konusudur. Yani namaz kılmayanlar kafir mi? Hayır. Ama kafirler nedir Namaz kılmaz diyor. Ve diyor ki Resulullah Sellem: Akrabu en yakın me yekunu olması el abdu kulun en yakın olması min rabbihi Rabbine en yakın olması durum nedir? Ve huve secdun secde halidir. Yani kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir, secdesidir. Fekfiru Fekfiru çoğaltınız ed-dua'ya duayı. Çokça dua ediniz diyor. Fekfiru tabifeyi atıyoruz. Fekfiru Ektir, Ektir'e Ektiru Evet. Ektir dua duayı çok yapınız. Ayeti kerimede de geçiyor sevgili arkadaşlar. Kul mâ ya'ba'u bikum rabbi lev lâ du Rabbim duanız olmazsa size ne diye değer versin? Yani kulun Allah katındaki değeri buası kadardır arkadaşlar. Buası kadardır. Evet. Aleyke en üzerine vaciptir. İkesreti sucudi çokça secde etmen üzerine vaciptir. Ve ke şüphe yok ki sen le tescüdü lille secdeten. Sen şüphe yok ki Allah'a bir secde etmezsin ille ve edersin nasıl refa'ke seni yükseltir, yüceltir Allah'u Allah diye onunla dereceden. Yani senin secde ettiğin bir secde yoktur ki Allah mutlaka onunla seni bir derece yükselsin. Ve, ve hatta anke veyhe hati eten ve senden bir hatanı çizmesin, silmesin. Yani ve inneke la tescüd lillahi secdete illa Sen Allah'a bir secde ettiğin esnada Allah mutlaka seni yükseltir ve senin bir hatanı da ne yapar? Çizer. Yani imha eder. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Seb'atün yedi kişi vardı ki yudilluhum gölgelendirir Allahu Allah te'âle yüce Allah fî zıllihî gölgesinde gölgelendirir yedi Kişi vardır ki yedi kısım, yedi grup. Yüma la zilla illa zilluğu, yüma o gün, o gün öyle bir gün ki la zilla gölge yoktur, illa zilluğu onun gölgesinden başka bir gölgenin olmadığı o günde Allah yedi kişiyi ne yapar? Gölgelendirir. Bundan birisi imamun adilon. Adil bir yönetici, adil bir yönetici, imamun adilun, adil bir yönetici. Aslında imam önder demektir, İmam cami imamı, imam babadır, imam annedir, imam müdürdür, öğretmendir, bakandır, cumhurbaşkanıdır. Yani bir toplumun önündeki kişi adil olursa, adil olursa çok önemli adil olma adam kayırmazsa, korku geçmezse, işi ehline verirse, emanete riayet ederse, o Allah'ın kendi gölgesinden başka bir gölgenin, kendi şefaatinden başka bir şefaatin olmadığı, o günde ne yapar? Allah onu muhafaza altına alır. Ve şebbun ve genç, yani bu yedi kişiden biri, bir gençtir ki neşe şeye yetiştiği, bi'ibâdetillâhi Allah'a kullukta yetişen Allah'a itaat yetişen Allah'ı Allah olarak kabul eden genç ve bu yedi grubun içinde başka varacülün ve bir adam yani yedi grubu sayıyor kalbu kalbi yüreği gönlün, muallahul bağlı bil mescidi mescide bağlı hatta yaud ileyh ta ki mescide dönünceye kadar zikri fikri kalbi mescitte olan yani kalbi ecded edilecek yerde olan Allah'a yaklaşılacak yerde olan kişi de bu yedi kişiden biridir Yeryüzün yüzün Mü'min için mescit kılınmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla burada öyle de şey yapabiliriz. Yeryüzünde Allah'ı unutmadan, Allah'ı görüyormuş gibi yaşayan insanlar da o gölgelenecekler arasındadır. Ve iki adam vardır ki فحابة. muhabbet ederler, sevişirler, birbirlerini seveşerler, Severler, fillâhî Allah için birbirini seven iki kişi. İşte mi aleyhi Allah sevgisine birleştiği ve teferrat aleyhi ve Allah sevgisinde ayrıldı. Yani bir araya gelmeleri ve birbirlerine ayrımaları da Allah için olan iki kişi. Çıkar için, kaygı için, korku için değil de sadece bunun için birleşen ve ayrılan iki kişi de kıyamet gününde gölgelenecekler arasında. Ve recülüm bir adam yatu onu çağırdı davet etti imre bir kadın veet mansibin makam sahibi bir kadın ve cemerin ve güzellik sahibi yani güzellik ve makam sahibi olan bir hanımın davetini imni ekhafullah ben Allah'tan korkarım diyerek kabul etmeyen onurlu erdemli, ahlaklı insan. O da Allah'ın gölgelendireceği işler arasında. Bakın biri Allah yolunda yetişen bir genç öbürü adil yönetici Allah'a kullukta, Allah itaatte, kalbi bağlı olan bir adam Allah için bir araya gelip, Allah için ayrılan iki, iki kişi ve makam ve güzellik sahibi bir kadının davetini, yani ahlaksızlık davetini ben Allah'tan korkarım diyerek geri çeviren onurlu adam bunun. Altıncısı, ve tasadaka veya ve tasaddukta bulunan bir adam. Bir sadakatin, sadaka ile nasır feekvehe, gizli tutun. Yani beni kameraların önünde sadaka veren değil. Garipleri, mazlumları, fukaraları, kameralarla, fotoğraf makinallarıyla teşhir eden değil. Sağ elini sol eli görmüyor. Sevgili arkadaşlar, çağımız teşhir çağı. Çağımız gösterme çağı. Halbuki imanda esas olan Allah'ın görmesidir. İkinci bir şahsın değil. İkinci bir şahsa gösterdiğimiz zaman o iş gizli şirke giriyor. Riya, gizli şirktir. Riya. Yara, göra göstermek. E bakın belediye başkanı şunu yapıyor, milletvekili bunu yapıyor, biran yardım kuruluşu bunu yapıyor diyerek kameraya anlat, televizyonlarda sergilenen şey var ya, insanın onurunu ayaklar altına alanlar var ya işte o riyaadır sevgili arkadaşlar. Riya da gizli şirktir. Öbür tarafta Allah bu yaptığımız şeylere yüzünde çarpacak. Allah hesapkesin. Evet, hatta la ta'lema Ta ki bilmesin şimeluhu solu. Mâ tunfık yeminuhu. Mâ tunfık Sağının infak ettiğini solu bilmesin. Ta bilmesin. Yani sağının verdiğini solu bilmeyen, solunun bilmediği, ve ettiğini gizleyen adam. O da Allah'ın gölgelendireceği insanlar arasında. Ve yedinci grup ve recülün zekerallahu Aliyen ve tek başına tek başına iken kimse yok iken Allah'a zikreden anan fe <gülüyor> feavlat iki gözü ağlamaklı iki gözü taşkın bir şekilde yalnız başına tabi gözleri yaşarıp Allah'a anan insan bu da Allah'ın gölgelendireceği yani Allah sevgisinden Allah saygısından gözleri yaşanan insana Allah ne yapar? Cehenneme haram kılar, diyorum. Evet. El tasatiyom. Yapabilir misin? Entekune olmaya ve ahide minhum. Bunlardan biri olmaya gücün var mı? Bakın bu yedi adamdan bu yedi gruptan biri olabilir misin? Olmaya gönlün var mı? Habil. habil gayret et. Litekune. Olmaya. Hizillillahi. Allah'ın gölgesinde olmaya gayret et. Yawmel kıyameti. Kıyamet günü Allah'ın gölgesinde olmaya gayret et. Çabala. Çırpın. Evet. Hâl te'alem? Hâl te'alem? Biliyor musun? en s Evet. en s salâta din Namaz dinin direydir. Enne s-salâta. Enne s-salâta. Ve yok ki namaz. i̇mâd din dinin direydir. Men aqameha, takin men sallaha demiyor. Men aqameha kim onu bina ederse, kim namaza bina ederse, inşa ederse, takin aqame dini inşa eder. Vemen hademha, vemen hademha kim onu yıkarsa, takin hadem dini. Ve yokuifakin muhakkak ki hadem yıkta dini inşa eder. Çünkü o namaz ruh erbünül tek yalnız bir rükündür. Yani İslam'daki tek rükün budur. nedir? Min erkani İslamı İslam rükünlerinden eldei öyle bir rükün ki, la budde kaçınılmaz en yüzdiihin müslim müslümanın yerine getirmesin den kaçınmanın mümkün olmadığı tek rükkün, İslam'ın tek rükkünü budur. Ne demek bu? Ellezi ölerükün ki öyle ki Müslüman ki yeşhedü tanıklık eder Elle la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına ve enne Muhammed'e Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık eden her Müslümanın mutlaka yerine getirmesi gereken İslam'ın rükunlarından tek rüküm budur. Yerinden kaçınabilir insan ya da yerine getiremeyebilir şartlara göre ama bu kaçınmak yok. Ne diyor? Fakat muhakkak ki la yekunu olmaz. Yani bazen olmaz diyor Endel Muslimi, Müslümanın malın, malı olmayabilir. Yani ba'de Müslüman zengin olmayabilir. Ve la yadfa'u zekate o zaman zekat ödemez. Değil mi? Zekatın ödenmesi mala bağlıdır, zenginliğe bağlıdır. Waqad ve bazen olur marıdan. Bazen hasta olur. Marıdan bakın. Waqad Müslüman mardan, Bazı Müslüman hasta olur. Fareyasun oruç tutmaz çünkü hastalıkta oruç farzı düşer. Vakat ve bazen olur ney yapamaz. El-hac hac görevini yapamaz. Mesela korona hastalığı çıktı şu anda. Corona mikrobu yayıldı. Ümre durdu, hac durdu, değil mi? O zaman ne olur? Ve layhuc hacjetmez. Hac görevi düşer. Değil mi? Aç görevini yapar arkadaşlar düşer. Demek ki bazı durumlarda nedir? der? Aç düşebiliyor, dekat düşebiliyor, oruç düşebiliyor. Emme salatu, fakat namaz ve her ruknu o bir rükündür. الذî öyle bir rükûn ki yüeddîhî yerine getirdiği rükündür. El-mûslimû Müslümanın yerine getirdiği Bakın Müslümanın yerine getirdiği rükündür. fi kulli ahvalihi her durumda her durumda ister hasta olsun, ister hapisde olsun, ister savaşta olsun, ister yolculukta olsun, ister dağda bağda olsun, onda dağda bağda olsun, onda ...o yerine getirmesi gereken bir ibadettir, bir eylemdir. El maridu hasta, el o hasta ki le yastati yani ayakta durmaya gücü yetmeyen hasta, yusalli ka'iden, oturarak namaz kılar. Ve lezi, ve yine o kimse ki le yastati oturarak namaz kılmaya gücü yetmeyen kimse yusalli ala cenebihi yusalli ala cembihi yan yatarak namaz kılar vellezi la yassatiyo oturarak namaz kılamıyorsa yatarak yatarak da namaz kılamıyorsa yani yan cemb yan demek yan tarafa dönüp de namaz kılamıyorsa yusalli ve huve neymun uyuduğu yerden namaz kılar diyor. Yani ayakta durabilen ayakta namaz kılar. Ayakta duramayan oturarak namaz kılar. Oturarak kılamayan yan yatarak namaz kılar. Yan yatarak namaz kılamayan yani yan yatamayan insan da iner yapar? sırt yaptığı yerden namaz kılar. Ve yekfi ve yeterlidir eyyuharrika hareket ettirmesi re'sahı başına hareket ettirmesi bedelen yerine minel ve sucudi secde ve yerine başına hareket ettirmesi nedir? yeterlidir e vellezi ve o kimseleri yastatiyayı güç yetiremeyen kimse eyyuharrika re'sahı ...başını hareket ettirmeye gücü yetmeyen kimse... ...yusalli aynihi ...gözüyle namaz kılar. ve ...bakın devam ediyor... ...vellezi la yastatiyo... ...yapamayan insan... ...ey yekife... ...yusalliye... ...namaz kılmak için durmaya gücü yetmeyen insan... ...li enne varahu ...yani... Liene varahu adıvun arkasını düşman olan, ona hücum etmeye hazır arkasına gelen düşman olan insan veya yırtıcı bir hayvan olan yani durursa arkadan bir yırtıcı hayvan ya da düşman ona zarar verecek veya veya ve korkuyor, ey el hakkibi yani düşman arkasındaki bir düşmanın ya da yırtıcı bir hayvanın kendisine namaza durduğu takdirde onların düşmanın ya da yırtıcı hayvanın kendisine ulaşıp parçalamasından, zarar vermesinden korkan kimse yel hakabihi ona ermesi, yakalaması ve innehu şüphe yok ki o yusalli namaz kadar, ve huvera o binitli olduğu halde arabada, affedersiniz eşek sırtında katır sırtında, uçakta vesaire. Ala hesanihi ev debbetihi hesanihi atı, debbetihi bini, bidinti, her türlü binit, eşek, katır vesaire. Araba fi eyit ticahin yekun hangi yönde olursa olsun. fi eyit ticahin yekunu fihi kendisi hangi yönde olursa olsun. fi eyit fi eyit ticahin hangi yönde yakunu olursa fihi içinde yani o hangi yönde olursa olsun o şekilde namaz kılar. Ve muharrik ve başını hareket ettirir bedelen merku'i ve secudi. Secdut, secde ve ruku'dan ruku'nü yerine başını hareket ettirir sadebi. Ve esna'l ma'ariki tabi tarihten örnek veriyor savaşlar döneminde savaşlar esnasında ve harb ve savaş dairetun ve cihan divajin yüz yüze mal aedai düşmanlarla düşmanlarla yüz yüze cereyan eden savaştan yani savaşlarla harp bu şekilde devam ediyorken, yüz yüze vecib bu vaciptir gereklidir alel müslimine müslümanlara en Yusallu, yine o durumda namaz kılmaları gerekiyor. Yani yüz yüze düşmanla çarpıştıkları savaşlarda dahi Müslümanların ne yapasaladır namaz kılması aramadır. Kullu vâhidin her <gülüyor> birisi hasebe istitaatihi gücün nispetinde, gücüne göre ve fî mekanin ve hangi yerde olursa yekûn fîhî, Kendisi hangi yerde olursa olsun bulunduğu yerde ve fi eyitijehin, bir ve hangi yerde olursa olsun ve yekfi yeterlidir, ey hareket ettirmesi sehu başına kalilen az bir şey bedelen bedel olarak onun yerine olarak miner kokuğu ve süjudi. Ruku ve secdelerin yerine, ruku ve secderi yerine tutması için ne yapar? Başını hareket ettirmesi yeterlidir. Ereite gördün mü? Ehemmiyete salati, namazın önemini gördün mü? Keyfe yekunun muslimu muslimen, müslümanın nasıl müslüman olduğunu gördün mü? İze kâneleyu salli. Yani eğer müslüman, müslüman olmak istiyorsa... Bu şekilde olur. Aksi takdiri namaz kılmıyor ise, namaz kılmazsa, nasıl Müslüman, Müslüman olur. Evet, bu, bundan hulasa sevgili arkadaşlar, bakın, من اخلاقية الاسلام العدل adalet Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Adalet. Adalet. Enneş salih salihatu fi ibadetillah. Salih yetişme. Helalinden yetişme. Meşru yetişme. Yediği, içtiği, okuduğu şeyi çevreye, yaratıcıya, komşuya zarar vermeyecekmiş. Enneş etus salihatu. Güzel bir yetişme. İstikametli bir yetişme. Evet. Ettealluk fil mesacid. Yani tecdeye bağlı kalmak, mescitlere bağlı kalmak, onlarla ilişkiyi koparmamak. Elhubbu fil Lâh. Dördüncü. Allah için sevmek. Allah için sevmek. Elhubbu fil Lâh. Elifetü, iffet, şeref, onur. Ve mukavamatu, igra'il mâl. Ve malın tahrikine, malın aldatmasına karşı dayanmak, ve cemal ve güzelliğin aldatmasına, tahrikine, vel mansif ve makamın, yani makam sahibi, mal sahibi nedir? Güzellik sahibilerine karşı mukavemet etmek, M makama, güzelliğe ve mala karşı onurlu durmak. Altıncı madde es-sadakatul hafiyyeti. Gizli sadaka, gizli infak. Arkadaşlar tekrar ediyorum, infak gizlidir. Teşir ederek değil, gizleyerek özellikle muhtaç sahiplerine, Afrika'ya gidenler, Avrupa'ya gidenler, barışlara gidenler, lütfen kameralarla birlikte gitmeyin. Evet el elbukaö kafı min Allah korkusundan ağlamak. Allah ağlamak alimler elbukaö alimler kafı kursunun min Allah Allah kursun ve şevkan ileyhi ve onu özlemek yani ona duyulan özlem ve ona duyulan saygıdan dolayı alım ve Müslüman son not yaprisu hırsıdır Alâssalâti namazı fi evkâtihe. Gerçek Müslüman namazıları vaktinde kılmıyor nedir? Hırslı olan insandır. Özenli olan insandır. Tabi namazın gerektirdiği de nedir? Kötülükten, kuşağdan, her türlü olumsuzluklardan insanı koruyandır. Ya bu insan namaz kılıyor dediniz mi? Onun elinden ve dilinden Darar gelmemesi lazım Evet bir sonraki videoda bulaşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum bir sonraki videoda buluşmak üzere hepinize Allah'a